Tayyip Erdoğan. onun yüzünden virüs bitmiyor hemen hemen hazırız sevgili dostlar gelen yine hakaretler var yine sabahın erken saatinde Önemli değil arkadaşlar bu koltuk ben bu koltuğu çok seven biri de değilim yani bir gün varız bir gün yokuz ama ülkemiz yeter ki Şunu demişim adamlar ona kızıyor neyse önemli değil Etimeskut Belediye Başkanı Enver Demirel pandemi nedeniyle sevgi seyirciler ekonomik sıkıntı yaşayanlara ekonomik sıkıntılar yaşayan esnafa 1200 liralık yardımda nakdi yardımda yapacağ, yapılacağını açıklamış esnafa yapılacak nakdi yardımın yerel yönetimler açısından da bir ilk olduğunu altını çizmiş pandemi döneminin şartlarının ağırlaştığını ve vatandaşının yanında olması gerektiğini hem hükümetin hem de muhalefetin her kanadı devamlı dile getiriyor Başkan Demirel'den esnafa bayram müjdesi geldi. Biz ne yapacağız? Biz de esnafımıza sahip çıkacağız. İşte bununla çıkıyoruz. Etimeskut Belediye Başkanı Enver Demirel pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan esnafa 1200 liralık nakdi yardım yapılacağını açıkladı. Etimeskut Belediyesi olarak bugün meclisimizden bir karar aldık. Etimesgut'taki bu sürecin sonucu itibariyle ortaya çıkan esnaflarımızın, zor durumdaki esnaflarımızın ekonomik olarak, nakdi olarak desteklenmesini arz ediyoruz. Etimesgut Belediye Meclisi Başkan Demirel Başkanlığında esnafa yapılacak yardımı görüşmek için olağanüstü toplandı. Etimesgut ilçesinin sınırları içerisinde ikamet etmek suretiyle hemşeri hukukuna haiz olan ve pandemi koşulları sebebiyle dar gelirli duruma düşen İtemeskut ilçe sınırları dahilinde faaliyet gösteren gelir vergisi, kurumlar vergisi veya basit usulde vergilendirmeye tabi esnaf, sanatkar, çiftçi ve diğer işletme ve şirket sahibi hemşehrilerimizin Sosyal yardım kapsamına alınması. Demiral, esnafa yapılacak nakdi yardımın yerel yönetimler açısından bir ilk olduğunun altını çizerek esnafımızın ayakta kalması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz dedi. Büyükşehir belediyelerimiz olsun, yerel yönetimler olsun bu konuda zorda kalan, sıkıntısı olan vatandaşımızın yanında olma gayret ve çabası içerisindeler. Ya 30 yıldır burada aynı yerde ikamet ediyor, aynı yerde esnafız. Ee, bu süreçte tabii işlerimiz yarının da daha da altına düştü. Ee, başkanın nakdi desteğinden de olumlu olacağını düşünüyoruz. Yapılacak yardım hakkında bilgi veren Demiral esnafa bu zor süreçte destek olunması gerektiğinin altına çizdi. Etim Eskut Belediyesi olarak bugün meclisimizden bir karar aldık. Etim Eskut'taki bu sürecin sonucu itibariyle ortaya çıkan esnaflarımızın, zor durumdaki esnaflarımızın ekonomik olarak, nakdi olarak desteklenmesini arz ediyoruz. Maddi destekten dolayı da teşekkür ediyorum. Bize ilaç gibi gelecek. İnanır mısınız? Cebimizde şu anda 25 lira para var.